Bugün 17 Kasım 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz günün ilk saatlerinde boşlukta ilerleyen ay saat 5 boğa burcuna geçecek bugün akrep burcundaki Mars ile boğa burcundaki Uranüs arasındaki karşıt açı kesinleşiyor elektrikli ve kışkırtıcı bir enerji oluşacağından dürtülerimizi kontrol etmemiz de zorlaşabilir kaza ve sakarlıklara karşı temkinli olmalı eylemlerimizin sonuçlarında hesaba katmalıyız bireysellik ve özgürlük ihtiyacı artacağından uyumsuz isyankar ve agresif davranışlar olabilir Doğa olaylarında tetiklenmeler para piyasalarında hızlı hareketler gözlenebilir güvenli adım atıp risk almamakta fayda var öğleden sonraki saatlerde boğa burcundaki ay kova burcundaki satürne dik açı yapacak duygularımızı ifade etmekte zorlanabileceğimiz öğle saatlerinde melankolik ve depresif eğilimler ortaya çıkabilir günlük sorumluluklarında üzerimizdeki etkisi artarken temel ihtiyaçlar ve maddi konularda yetersizlikler hissedebiliriz günlük yaşamda otorite figürlerinin sınırlamaları güçlenebilir akşam ve gece saatlerinde kendimizi huzurlu ve güvende hissedebileceğimiz kişilerle bir arada olmak duygularımızı dengelememize yardımcı olabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.